Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gideceğiz. Baya uzun bir sefer planladık bu sefer. Bu videomuzda şu an İzmir ilindeyiz. İzmir'de sahil hattından kalkacağız. Van Gölü Turizm'in otobüsüyle birlikte. Öncelikle İzmir'den Uşak, Afyon... Ankara'ya varacağız. Başkentten yolcularımız aldıktan sonra Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum ve en son olarak da son durağımız olan Van ilimize ulaşmayı planlayacağız. Yaklaşık olarak 1566 kilometrelik bir e, yol bizi bekliyor. Öyle söyleyeyim sizlere. E, yolculuğumuzu gece olarak başlayacağız. Şu an saat 8-10 geçiyor. Güneş basmak üzere. E, yavaştan Yolumuzu koyalım. Motorumuzu çalıştırdık. Ee, öncelikle bir ufak bir dönüş yapacağız. Yine Trevego'nun çift ingiliz modelini oyunda kullanıyoruz. Hattı'ndan e, İzmir İl'e tekrar Sorun değil. Giriş yapacağız Daha sonra <gülüyor> Uşak Yolu üzerinden e, değil mi? Afyon Hoca Afyon'da çok güzel bir dinlenme tesislerimiz var e, Orada e, inşallah birlikte e, Duracağız orayı da Birlikte göreceğiz Çok güzel bir Dinama tesisi yapmış arkadaşlarımız. Neredeyse birebir aynısı olmuş. Oyunundaki ilk molamızı orada vermeyi planlıyoruz. Oraya kadar non-stop bir sefer planlıyoruz.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 tüm yolcularımıza iyi yolculuklar Çok farklı olarak Soda dönüyor. Soda dönüyor. görünüyordu. Solda dur. Evet, bu şu an planladığımız boyundaki en uzun rotamız olacak. Türkiye'yi bir uçtan bir uca Sonra tekrar Karadeniz üzerinden inşallah dönüş yapacağız. Pol kameramızla birlikte, kafa kameramızla birlikte inşallah yine bu videomuzu beğenirsiniz. Eğer bu kamera tutarsa bir tane hani, yani talep gelirse bu şekilde canlı yayın yapmayı da düşünüyoruz. Düz ilerliyor. Canlı yayınları da bu şekilde planlıyorum. Tabii. Bu kameranın sevilmesi tutması lazım. Canlı yayınlarda daha çok hani etkileşimde olacağımızı düşünüyorum. Karşılıklı olarak. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sayın konuklarımız. Tüm koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. saat 12 gece videosunu gece seferiyle çekiyorum sizler için oyunda da saatimiz 21.11 bu yeni Travego ile ben daha çok video çekiyordum biliyorsunuz bu e, Hakan Terzi arkadaşım. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu otobüs de beni tanıştırdı. E, vazgeçemiyoruz Travigo S'ten. Gerçekten venti, e, Ventil sesleri, süspansiyon sesleri, motor sesleri Olağanüstü olmuş gerçekten de. E, bu otobüsün 1.36 versiyonunu ve 1.37 versiyonu e, Oyuncu Yuzbi sitesinden indirebilirsiniz. Aynı zamanda Benim video linklerimde de e, Bulunacak arkadaşlar. Oradan da dilerseniz, alabilirsiniz bilginiz olsun. çırladım. Afyon'daki mola vereceğimiz tesis Adalet tesisleriydi. idi. Adalet Tesisleri'nde ilk molamızı vereceğiz. Trafikte diğer otobüs, diğer araçların <gülüyor> e, aydınlatma ile ilgili bir sorun var sanırım. Belli bir saatten sonra yakıyorlar. Ya yazılımsal bir durum var, ışıklarını hani, e, yakmıyorlar. Ya da çok yakınlaşınca hani görebiliyorum. İlalayan saatlerde ama görülür durum oluyor. Muhtemelen hani belli bir saate e, geçmesi gerekiyor ama domaşa yanması lazım. Zaten. giriyoruz. Gece sefer olduğu için e, Uşak'ta durmayacağız devam ediyoruz direkt. O altına Bak, tam vurduk. Ön tamponun altına. Herhalde kalmamıştır orada. Sarp birlikte 97-96 o civarda 2 km hızla devam ediyoruz. Oyunda hız sınırı şu an 90 görünüyor oldu ama 2 artı 2 yollarda 110 yani güncellemediyorum. Bir terfik kontrolü var, biraz yavaşlayalım. Yavaş. Eline vardığımızda güzel bir göl manzarası bulabilirsek orada güzel bir fotoğraf çekimi de yapabiliriz. Van gölü normalde hiç görmedim, Van'a hiç gitmedim ama çok güzel olduğunu e, duydum. Babam çok işte çalıştığı işten dolayı orada bol bol fotoğraf çek çekimi yapmışlardı kendileri. O yüzden Londra'nın birçok atandıklarımız var. Benim memleket asıl olarak Malatya. Ama ee, doğma binme Ankara'lıyım. Ankara'nın dışında üniversite için Konya'da yaşamıştım. Konya'yı iyi biliyorum. Afyonil'e geldik. Hiç benzemiyor ama ile Yine de Türk haritasında olmak güzel. Ama 4 saat civarında bir sürede yani Tam 4 saat olmadı Afyon'a varmış olduk Düz Normalde biraz daha uzun sürüyor bildiğim kadarıyla Seçtiğimiz güdergâhta Afyon Otogarı görürsek, oraya da vururuz. Hani olmayabilir şey de tam bilmiyorum. İlali. and just çalışması var. Yol yapım çalışması var. Karşı şeritte. Yolu gidiş geri şekilde ayarlamışlar. Yol genişletme çalışmaları yapıyorlar. yollar tarafından. Hayırlı sosyum Her videoda mutlaka bir tane tıklamamız var. Bunu da direkt ben suçuydu arkadan. Çarptık direkt. Sıradan yol tutuyorum ama ısrarla vermiyor Böyle ısrarla yol Şu anda Sivrihisar Kapşağı burası, Eskişehir yolu ayrımı, Adalya tesisleri Antalyalı üzerinde kalmış O yüzden oraya giremedik ya da bilmiyorum önümüzde çıkacak ama çıkmayacak, Ant Ankara yolu üzerinde bir yok Şu an Ankara yoluna bağlandık, Sivrihisar Kapşağındayız şu an İhtiyaç molası vereceğimiz dinlenme tesislerine girmek üzereyiz. Aracınızdan ayrılırken değerli de eşyalarınızı yanınıza almanızı ve süre bitiminde araçtaki yerlerinizde hazır bulunmanızı önemli rica ederiz. Evet ufak bir mola vereceğiz burada. tuvalet ihtiyacı olanlar gidebilirler petrol ofisindeyiz arkadaşlar devam ediyoruz bir modası tamam Yol vermeyini yatıyor. Yandırdı bana Ankara'dan önceki Polatlı girişi. Şurada sağ taraftan askeri olsam diyeceğim burası gerçekten Polatlı. Sağ tarafta bir yer var ama askeri mi değil mi? Ona göre bir yorum yapamadım. Polatlı'daki Topçu Birliği var biliyorsunuz belki. Tamoranın oradan önceki yola benzeri biraz biraz. Sık sık polis kontrolleri rastıyoruz bu oralarda. Evet, karşılıklı yeni önümüzde bir polis kontrolü var. Ucunu, ucunu afifçe kaçırsak, gitiyor yani kaza yapmaya. Çeviri yolu herhalde. Sağ taraftan Ankara'ya giriş vardı diye hatırlıyorum. Bir zaman Ankara işimiz olmadığı için Ankara Çeviri yolundan Kırıkkare'ye yoluna çıkacağız. Ankara Şehir Merkezi istiklalicinde gidiyoruz. Üstteki köprü Konya Adana Karayolu. Şuan Ankara'ya giriş yaptık. Zorun konuklarımız aracımız hareket halinde olup araç etrafından ayrılmamanız öner bir rica almıştır. Onu size göstereyim. Evet, anıtkabir. görüyorsunuz. Atanın huzuru. Evet, yolculuğumuzun ilk bölümünü burada tamamlıyoruz. Ee, Antika 1'de ufak bir ziyaret yaptık. Planda olmayan, e, aniden gelişen bir e, ziyaret oldu bu. E, atamıza saygı ile tabii ki, her zamanki gibi. E, videomuza kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. Önümüzdeki kalan ilerimiz, e, Ankara'dan sonra Kırıkkale'yemiz var diyorsanız, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Van yaklaşık 1028 kilometre daha yolumuz var. Yaklaşık 520 kilometrelik bir yol geldik. Ankara'dan, İzmir'den Ankara'ya özür diliyorum. Geriye 1000 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Seyahatimizin ikinci bölümünde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.